Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Bu haftaki alım satımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Borsa Kazan kanalı için cüzi bir sermaye ile başladığımız bu yolculukta şu anda Bakiyemiz 6.636 lirayı gösteriyor. Kar zarar durumumuzda bu şekilde %25.340 lira kar olarak gösteriyor. Grafiksel olarak görüntü bu şekilde. Biraz daha inceleme yaptıktan sonra Excel takip programımız üzerinde banka hesabında devam edelim. Neler yapmışız? Ondan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi sadece ayın 24'ünde bir seri alım satım yaptım. Smart Güneş Enerjilerinin halk arzının ilk günüydü halka arzına katılmamıştım sonra da halka arz fiyatına yakın bir fiyatta ilk günde fiyatlandığını görünce alım yaptım tabi bunu alabilmek için cüzi bir sermaye ile hareket ettiğimden dolayı Ensari ve Atakul'e gayrimenkulden çıkmak zorunda kaldım şu anda banka hesabında Goodyear ve Smart Güneş Enerjilerinin hissesi bulunmakta Goodyear hissesine de 993 kendimce bir hedef koydu ulaşmasını bekliyorum ulaştığında satacağım tabi bir haftadır elimde tutuyorum bunu Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu hafta da ulaşmazsa kar zararı gözetmeden de pozisyonu kapatabilirim. Stop da olmuyor, hedefine dolaşmıyor. ulaşmıyor. Yani böyle aynı hissede sabit fiyatlı durmayı pek sevmiyorum. Smart güneş enerjileri de yine aynı şekilde belirli bir miktar kâra ulaştığında bundan da çıkacağım. Tabii niye direkt banka hesabından bakmıyoruz? Bu portföy takip programını kullanıyoruz. En basit örneği banka hesabını açtığımda göreceksiniz alım maliyetim banka hesabında 1503 gibi görünüyor ama komisyonları da hesaba katınca 1505 gibi bir rakama tekabül ediyor şimdi banka hesaplarımızı inceleyelim ne olmuş ne bitmiş evet ekranda görüldüğü üzere elimizde goodyear ve smart güneş enerjileri var toplam varlıklar kısmı 6636 lira bunlarda yapmış olduğum hisse işlemleri Görüldüğü gibi fazla da alım-satım yapmadan ufak ufak karlarla ilerlemeye çalışıyorum. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz sağ üst köşeye bu hesap için oynatma listesi oluşturdum. Ona ulaşabilirsiniz. Kanaldaki diğer oynatma listelerine de göz atmanızı tavsiye ederim. Excel takip programı nasıl yapılır ona ait de bir oynatma listesi mevcut. Kısa sürede bu diğer hisse senedinin hedefine ulaşacağını düşünmüştüm. Yani koyduğum hedef. Aslında çok yüksek değildi. 9.93 gibi bir hedef koymuştum. 9.40 almıştım hisseyi. Ne yazık ki bir ilerleme kat edemedik. Şu anda olduğu yerde sayıyor. Hafta içi de %2-%3 bandında hareketini sürdürdü. Bekliyorum. Daha da bekletecek gibi olursa da çıkabilirim yani. Smart Güneş Enerjileri bilindiği gibi halka arzında 9.5 kat talep oldu. Oransal olduğu halde 9.5 kat. Bu ciddi bir sayı aslında. Ve halk arz fiyatına yakın gördüğümde alıma geçtim. Tabi ben 14.5'da görmeme rağmen diğer hisse satıp bunu almam. Sırasında fiyat 15 lira falan geldi. Beklemedeyiz. Bakalım bunlar nasıl bir kar elde edebileceğiz. sadece zaten tavanı bozmuştu. Tabi tavanı bozdu ama yine tavan kapattı o gün. Ve ertesi günü. 24'ünde tavanı bozup 25'inde de tavan kapattı. Ama ben tabi tavanı bozduğu için çıktım. Yani burada benim için önemli değil. Zarar etmemek önemli. Bazen sosyal medyada benzeri platformlarda şöyle yazılar okuyorum. 100 lira 200 lira falan zengin mi edecek bilmem ne edecek falan. İşte bu cümleyi kurduğunuz dakika 1.0 geriye düşersiniz arkadaşlar. Çünkü tüm videolarımda söylüyorum o insanların beğenmedikleri günlük de demiyorum. Haftalık 100 liralar 200 liralar biriktiğinde her haftayı 200 lira karla kapatmış olsanız zaten 5000 lirayla başladığınız borsa yolculuğu yıl sonuna 15000 lira para yapıyor. 52 hafta var 200 lirayla çarp 10400 lira. 5000 lira da elde var etti 15000 lira. Elindekini 3'e katlamış gibi oluyorsun. %200'ü kar etmiş oluyorsun. Bunlar şu karlarla oluyor. Tabii gönül herkesin istiyor. Bir tavan tavan serisi yakalayalım. Aldığımız gibi 8-10 günde paramızı 2'ye katlayalım. Ama ne yazık ki biz burada halk arzlara katılarak sermayemizi artırmaya çalışıyoruz. Olay bu. Bunun yanında da işte zaten ekranda alım satım işlemlerini görüyorsunuz. Diğer hisse senetlerini de kar edeceğimi düşündüklerime de alım yönünde pozisyon açıp uygun karlar gördüğümde de satıyorum. Atakule gayrimenkulü sattım. Burada bir fraktal oluştuğunu gördüm de sattım. Ama tabii ki ertesi gün fraktalı iptal etti. Yani fraktal oluşan noktanın üstünde bir fiyat hareketi gerçekleşti. Bu tekrar radarımda. Beklentim Atakule Gayrimenkulde yüksek. Tabii bu normal hal seviyesine gelmesi için mevcutta bulunan kap bölgesini kapatıp kapı oluşturan mumların üzerinde de benim için bir kapanış gelmesi gerekiyor normalde. Ama dediğim gibi uzunca süre daha önceki videolarda da bahsettim. Atakule Gayrimenkul olsun, Dagi İste Senet olsun, Koza Altın olsun bu hisse senetlerinin benim için ayrı yeri var. Duygusal bakıyorum çünkü çok paralar kazandık bu hisse senetlerinden. Yani zarar etsek de fazla da önemsemiyorum. Bu kendi adıma bu şekilde. Ama tabi borsa hesabının hiç zarar etmeden ilerlemesini istediğim için de biraz da garanti hareket etmeye çalışıyorum. Yaptığımız işlemler bu kadar. Sadece gördüğünüz gibi haftada bir günü ayırmışız. Bunda bu şekilde işlem yapmışım. Borsaya da öcü gözüyle bakmayın. Herkesin battı gitti şu kadar para kaybetti dediği yerde siz zaten para kazanan insanları görmüyorsunuz onu bilin. Zaten sadece ayın 24'ünde işlemler yaptık. Borsada temel amaç para kaybetmemek. Para kaybetmedikten sonra bir şekilde elimizdeki miktar artacaktır. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.